Yerli üretim logolu etiket tasarımı nasıl yapılır? Uygulamasına baktığımızda etiket barkod, malzeme etiket barkod basımı ekranını görüntüleriz. Etiket tasarımı alanından tasarım listesini görüntüleriz. Aşağıdaki panelden yeni bir tasarım ekleyebileceğimiz gibi daha önceden tasarımını oluşturduğumuz bir kaydı seçerek aşağıdaki panelden değiştirebiliriz. Etiket tasarımı sayfasında tasarım sekmesinde İlgili bilgilerimizi düzenledikten sonra etiket tasarımı sekmesini görüntüleriz. Etiket tasarımı sekmesinde yer alan tasarımımıza resim ekle seçeneği ile ilgili görsel alanımızı ekleriz. Üzerine tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafında düzenleme alanları gelecektir. Burada resim seç satırında üç nokta ile ilgili görselimizi tasarımımıza ekleyebiliriz. Eklediğimiz görsel için İlgili satırlardan düzenleme yapmamız mümkündür. Görselimize yatay yaslayabiliriz, dikey yaslayabiliriz veya resim boyunu, çerçeve boyu veya kendi boyu olarak değiştirebiliriz. Dönme açısı belirleyerek görselimizin yönünü değiştirebiliriz. Zemin rengi seçerek görselimizin arka planında ilgili rengi belirtebiliriz. Koşul satırından 3 nokta tıklayarak oluşturacağımız yerli üretim logolu etiketlerimizin her sütutta değil de belirli stoklarda kullanılmasını sağlayabiliriz. Bunun için stoklarımızda yerli üretim ayrımını özel kod 1 ile sağladığımızı varsayarsak alanlar listesinden stok kart Özel Kod 1 satınını çift tıklayarak seçmemiz gerekmektedir. Formülümüzün devamı olarak stok kartımızda yer alan ilgili özel kodumuzu yazarız. Aşağıdaki panelden test ederiz. Formül yazımı doğru olduğu takdirde Formül yazım kurallarına uygundur uyarısı verecektir sistem. Tamam diyerek sayfayı kapatırız ve ilgili formülümüzü kaydederiz. Tasarımımızı kaydederek sayfayı kapatırız. Düzenlemiş olduğumuz tasarımı seçeriz. Seçmiş olduğumuz etiket barkod tasarımını hangi stoklarda kaç adet oluşturulacağını stoklar alanından seçmemiz gerekmektedir. Satırdan seçim yaptığımız takdirde tek bir stok seçebiliriz. Toplu stok seçmemiz gerektiği durumlarda diğer alanında bulunan toplu malzeme seç seçeneğini kullanmamız gerekmektedir. Malzeme listesi ekranında klavyemizin boşluk tuşu ile toplu seçim yapmamız mümkündür. Diğer seçeneğinden ayrıca toplu fatura seçebilir, toplu irsaliye seçebilir, toplu sipariş seçebilir, toplu malzeme fişi seçebilir ve kampanya aktarabiliriz. Basım adedi kolonundan oluşturduğumuz Barkod etiket tasarımından seçtiğimiz stoklar için kaç adet barkod basılması gerektiğini belirlememiz gerekmektedir. Daha sonrasında aşağıdaki panelden ekran diyerek seçmiş olduğumuz stoklar için barkod tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yerli üretim logosu yer almayan barkodlarda stok kartında özel kod 1 alanı bulunmadığı için yerli üretim logosu gelmeyecektir. Bunun için yeni bir sayfada stok stok malzeme listeleri, stok malzeme listesi ekranını görüntüleriz. Stok listesinden barkod basımı yapacağımız stoku seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Özel kod 1 alanı boş olduğu için yerli üretim logolu tasarımımız görüntülenememiştir. Özel kod 1 alanına gelerek yerli üretim özel kodunu seçmemiz gerekmektedir. Stok kartımızı kaydederiz. Tekrardan barkod tasarımı ekranımıza gelerek Sayfayı yenilerin, özel kod alanını eklediğimiz yerli üretim kodu ile stok kartlarından yerli üretim logolu etiket gerçekleştirmiş oluruz.